Haftaya şok ile başlayan, sevilen program gelinin mutfakta, Fatih Yürek açıklamada bulundu. Hatice ve kaynana Hüsniye'nin yarışmadan ayrıldıklarını belirtti. Yarışmaya tekrar katılan gelini ilk olarak masadaki Hatice'ye ait olan eşyaları bir kutuya doldurdu ve kaldırdı. Hatice ve Hüsniye Hanım'ın neden gelmediği ise bilinmiyor. Ramazan ayında elenen Hatice, Fatih Yürek tarafından elenmesi engellendi. Bir sonraki haftada düşük puan alan Hatice, yine elenmiş. Fakat Fatih Hürek tarafından geri getirilmişti. Başak haklı olarak, ben seni eliyorum sen hep geri geliyorsun diye eleştiride bulunmuşlardı. Bunun üzerine Başak ilk defa elendi. Elenen Başak geri gelmedi. Bunun üzerine, ihtimal olarak geçen hafta tartışma çıkmış olabilir. Başak Hatice gibi yarışmaya geri gelmek istemiş olabilir. Sonuçta Hatice de, yarışmaya elenmesine rağmen geri dönmüştü. Fakat geri gelmesi kabul edilmeyen Başak, Hatice'nin de yarışma çıkarılmasını istemiş olabilir. Son durum nedir belirsiz? Fatih Yürek'ten bir açıklama bekliyoruz. Umarım Hatice geri gelir. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.